Evet, tekrardan hoşgeldiniz. Bugünkü bir veya ikinci video denemem ama olsun. Şimdi ben buraya yol ekledim. Nasıl? Bence çok güzel değil mi? Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Buraya ben bir liman koydum. Şu bizim ekspres yol mantığı ile işleyen aleti koydum buraya. Ham madde yok sıkıntısı veriyorlar çünkü. Bak burada herkes çok güzel şekilde işliyor. Bu taraf ama öbür taraflar öyle değil işte. Bir türlü buradan ya araç gitmiyor ya da araç çıkmıyor buradan. Bir türlü. Ve burada bir sürü araç doluyor. Bir yerden sonra çünkü iki şeritli olduğu için yol. ...kitleniyor bir yerden sonra. Şimdi seni ne yaparım o zaman? Geri şeyleri veririz biz buraya işareti. Ondan sonra şurayı şöyle döşeriz. Ya da döşeyemeyiz. Olsundu. Bu tarafa doğru da böyle bir şey veririz. Ters mi yaptık biraz? Ters olabilir biraz ama olsun. E doğru yapmışız ama biraz. Şu an bitmiş olması lazım buradaki trafik sıkıntısının ve geri başladı trafik sıkıntısı. <gülüyor> Evet şu an çok fazla şekilde ihracat yapılıyor buradan. Gelen de çok fazla. Ama trafik kitleniyor burada da. Ne bu eğitimle çalışan mı yok? Şimdi <gülüyor> şuradan halledeceğiz biz onu hemen. Sizin buradaki ihracat sıkıntılarını biraz daha düzeltmek için. Biz buraya bildiğiniz üzere geçen bölüm ekspres kargo istasyonu eklentisi kurmuştuk. Bunu kurmamın sebebi birazcık daha insancıl bir şekilde millete ihracat falan yapabilmektir tabii ki de. Çünkü öbür türlü çok kitleniyor bildiğiniz üzere trafik. Sen de hiç beğenmedim böyle. Nasıl bağlarım? Aa böyle. Mis. Şimdi şöyle bir şey yaparım ben sana. Ne demek düşenmez? şunu bırakalım da sıkıntı çıkmasın. Ondan sonra efendim buraya Gördüğün üzere ben bayağı bir bir şeyler ekledim. İş iş yapsın diye bu, bu taraftaki yollara. Hatta yani isterseniz aa, çok az çok çok az bir şekilde yolları yükseltebiliriz. O kadarına gerek yok. Standart yolları her zaman işimizi görür. Burada bizim bu taraftaki yolları ayarlayalım biz o arada. Sizin üçünüz aynı yola gidiyorsunuz. Siz çıkarsanız bu tarafa siz çıkarsanız bu tarafa şu tarafa doğru gidin. Karışmasın trafik. Şu anlık başarılı Trafiğimiz Evet şuradaki trafik ışıklarını da kaldırırsam Biraz daha iş görebilir sanki Ama şimdi bizim bu taraftaki yolları yükseltmemiz gerekiyor bunun içinde Ney bu asimetrik mi oldu bu Aynen iki gidiş iki dönüş yapalım o zaman O zaman ben seni de yükselteyim Şunu da düzeltelim Bitti İşte bu kadar otobanla hallettik bütün olayı Ortobanı kabul etmiyorsan <gülüyor> Orası çok Kitleniyor yalnız ha Onu düzeltmemiz lazım yoksa Haşlanacağız biz burada Yine kablo ile bağlayalım Bu tarafa da Şimdi Şuradan Tren yolunu indireceğim Hemen biraz aşağıya Şu an bağlanıyor mu? Hatırı sayılır şekilde bağlandın. Seni ne yaparım? Seni şöyle taşırız. Şurayı düzeltelim birazcık daha. Hadi düzelttik şimdi. Bu arada buralar birazcık daha kıyı sahili farkındayım. Yapacak bir şey yok ama. Her türlü biz bu taraflara yol mol döşeyerek halletmemiz gerekiyor buraları. Abi bir de tren yolu yaparken lütfen anarşiyi kapatın. Kamu spotu. çünkü bak birisi bağlanıyor, birisi bağlanmıyor. Ama yani ben döndürürüm bunu buradan. <gülüyor> Döndüremezmişim. Çünkü baksana tren rayları direkt karışıyor. Kapat şu an her şeyi. Şimdi seni ooo oh oh. Yok, gitti yine bak. Şimdi seni şöyle bir döndürelim. Döndürmeliyim. Aynen, hatırı sayılır derecede çevirdik bence. Nasıl? Elektrik yok. Artık var. Yeterli mi? Bu kadar elektrik. Şimdi sana şuradan hemen iki şeritli yoldan aktarmalıyım size bir şekilde. Yine gitti elektrik. Olsun bir daha koyarız. Hımm doğru. Benim sizi o taraflara değil. Bu arada şu kampüsün o tarafa da geleceğiz birazdan. Acil bir şekilde oraya da bakılması gerekiyordu. Ama biz tabii ki sanayili şu an gözümüzü boyadığı için. Sanayiye odak kastık. Üzgünüz konutlar. Kandırıldınız. Evsiz kaldı biraz insanlar. Ama onun yerine yeni bir imar açtık bu tarafa. Eğitimli işçilerin çalışabildiği iş yerlere. Alıcı oranı yüksek. Gerçekten. Ana cadda olarak. Buranın yükleri çok az bir şekilde sizi etkileyecek. Şimdi ben <gülüyor> lisesi şu bizim arka taraf hizmet yolunu yıkmam gerekiyor. Burayı kurtarabilmek için. Aynen birazcık yakınınıza geldi. Aa, şimdi seni taşımam gerekiyor. Şöyle bir döndürelim. Biraz şu okulda böyle, bu arada bu taraflara yapışık. Ya, neydi ya bir yerde bir boyama muhabbeti vardı. Surface Painter. Ah, zemin düzenleme aracı buldum. Beğenmedim. Aynen, zeminlerini sildik şu anda bunların. Tabii ki benim bunları geri almam da gerekiyor tabii yandan. Ama böyle yani geneli. Şimdi okulların önü zaten direkt böyle beton kaplama. Buralarda kırmızı kaplamaydı ama kırmızı kaplama elimde olmadığı için buraları da böyle kapatacağım ağaç ekleyeceğiz. Hazır mısınız? Burada böyle değişik farklı farklı ağaçlar var. Anime izleyenler için arasına böyle pembe ağaç falan da katalım. Şimdi sendeki şu zemin düzenleme aracın neredeydi bizim? Aynen. Seni boyayalım şuranın zeminine. Normalde kilit parke falan da buralar işte. Oyunu da yok yapacaktı, bir şey de yok dolayısıyla. Buraları çok güzel bir şekilde tamamlamış bulunmaktayım ben. Ondan sonra bu yol zaten ana caddeye bağlanıyor. Burayı normal bağlayabiliriz, bir sıkıntı olmaz burayla ilgili. Aa, fakat şu bizim okul taraflarına falan girişi de böyle tamamlayabilirim çünkü çöp sıkıntısı falan var bu taraf yerlerde falan Buradaki çöpçü bunu alır büyük ihtimalle aynen aldı zaten polisi de hallettiler güzel Şimdi park yasağı koyacağım bu taraflara çünkü çok şey oluyor yoksa sıkıntı. Bu tarafta elektrik patlar mı? Patlamaz. O, birisi fen lisesini kazanmış bu arada. Baya bir kişi fen lisesini kazanmış iki buçukluk dilime girmiş. Aa ana okulumuz idare ediyor. Osman Göksu yani. Buralar idare ediyor. Şöyle bu tarafı arka tarafını da boyayalım. Ha bir de buralara tel çekiyoruz tabii ki. Onu unuttuk bak tel çekmeyi aralarına. Buralar bitişikte. Fakat bunların aralarına tel çekmem lazım. Orman çiti mi? Çiftlik çiti, maden sanayisi çiti. Şu petrol sanayisini uyarlayabiliriz sanki oraya. Onlar kendiliğinden uyarlı o tarafa. Şu okulun bu arka tarafını falan da full kapatacağız bu arada. Aha. Oluyor lan, iyi ki anarşi var. Bak gördün mü, mis. E tabi ki şuralara da azıcık girdi de, okulun o taraflarına. Onları çok şey yapmayın. Şu tarafına... Çok fazla o workshop'u bulmadığım, aramaya çabalamadığım için, kapı workshop'una. Ne oldu lan? Yolun üstüne çektik. Bir dakika. Çok mu çektik? Ya zaten böyle oluyor. O taraf açık kalabilir. Şöyle. Seni bir tık yıkabiliriz. Seni çekebilirim. Okulun arka tarafını anca böylelikle bölebilirim. Okulun içinden geçiyor biraz. Şurayı da temizledik falan filan. Haha. <gülüyor> Ee, ortaokul var mı ya? Ortaokulumuz yoktu burda. Bildiğim kadarıyla üniversite desek. Ha fakülte var yalnız isterseniz fakülte kuralım. Veya ya da ilkokul devam ke ya. Hatta bence şuraya şöyle bir şey koyalım. Buranın kapısı da bu tarafa bakıyor. Burada gök göksu şey fen lisesi kız lisesi onun arkasında bu. Hakika ben hemen bir şurt yolu devam ettireyim. Neredeydi o? Hah buldum seni. Kapan. Şimdi dolduralım burayı. Şöyle. Hmm. Şimdi gözük... Şey olması açısından... Öğrenci girebilmesi açısından... Bu tarafı böyle doldurmam gerekiyor. Aa olmadı. Ama yani bu tarafları falan rahatça sokabiliriz. En azından güzel bir şekilde. Şurası okul bahçesi, orayı öyle alalım. Şurada şöyle iki tane dev bina var. Ha buradaki okullar Avrupa'yı tarzı oldu ama değil mi? O, o, uymadı buraya. Size uydurmam lazım. Seni, seni, şuraya, ya siz burada şey olarak kabul edin işte, iki tane yer var olarak kabul edin. Çünkü tam oturmuyor. Hatta şöyle bunları hop hop seni azıcık da içeriye doğru gömmeye çalışayım diyeceğim de. Şu an istediğim gibi oldu ya. mükemmel şu an. Şu seni gömeceğim biraz içeriye. Ee, bizim okulun o taraflar dönülmüş şekilde durmuyor. Tamam. şimdi burayı çok zorlamayalım. Burda bir okul. Şurada iki okul. Şurayı bahçe olarak ayarlayalım. Ee, şöyle bir tamamlayalım seni. Ee, yapacağım şey şu anda buraya. ...bizim şu boyama muhabbetiyle beraber... ...burayı böyle boyamak... ...çünkü... ...işte okul bahçesi be... ...şimdi... ...tamamen güzel bir şekilde boyanmış şekilde takılıyorlar şu anda... Şöyle boyayalım. Şu tarafa doğru. Hoppa. Tamam. Çok güzel. Burası artık bizim okulun bahçesi oluyor. Tam olarak. Güzel. Aa, şimdi ne yapacağım? Aha. Ekliymiş o. Şükür. önünde böyle şeyi olanlardan var mı ya? Yok. Olsun. Şimdi şöyle bir şey yapayım. En çok benzeyen şey bu. Am. Bir dakika ya. Şunu teke düşür ha. He he yaptım onu da yaptım. Yaşasın. Şimdi şuraya şöyle çeşitli bank cinsinden şeyler ekleyeceğim. Olabildiğince tabi. Şu an tabi birazcık sıkıntılı oluyor da onlar. Aynen şuraya şöyle şeyler atalım. Buradan nereye gideceğini falan belirtelim. Şu anlık bizim okullar mükemmel şekilde ilerliyor. Temiz enerjiyi kullanalım tabii ki. Bağlansınlar her türlü. Bağlansın yine. Arka taraftaki servis yoluyla çok bağlaştırmayacağım bu tarafı. Şu an buraya da öğrenci akını olacak birazdan. Yavaş yavaş. Ve geldi ilk öğrencilerimiz. Yavaş yavaş. Ha tabii bunlar sürekli dolacağı için ileriki zamanlarda. Daha fazla şey olacak. Okul. Olarak. Ve burası da ana cadde. Zaten çok fazla ana caddeye falan uğraşmayacağım. Çünkü zaten iş yerleri falan kurulur bu tarafa. Hatta yavaştan başlayalım biz kurumaya. Çünkü başka yükseltebileceğim böyle değişik şeyler yok. Şu anlık. Workshop'tan indirdiğim olarak. İstesem şurayı da şey yaparım da bizim şu yürüyüş yoruyuş aynen Immm neredeydin Şöyle bir şey yapabilirim En güzel şekilde neredesin sen ya yine gitti ya Bulamadık bulduk bulamadık Burada değil de şimdi neredesin hadi çabuk bulmam gerekiyor seni Neredesin hacı? Yok neredeydi bu? Biriniz aydınlatsın beni. Şöyle akmam gerekiyor da aga neredesin sen ya? Bulmam gerekiyor seni. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede? mu diyor. Ooo. İtfaiye yokmuş. Ekleyelim. Bulunsun burada da. Ee, hadi neredesin? Neredesin? Bulmam lazım seni. Of. Değil mi? Ben nereden girdim oraya? Hı -hı, hı -hı. şu anlık bulamadık Biraz workshop'a bakayım hemen Workshop diyelim Şuraya bir dikey tarla kurulur bence Eğlence amaçlı Aa, neredeydin ya? Çünkü nerede olduğu hakkında baya bir şeyim vardı, tamam? Ha yollardaydı. Siz de çevirelim de şuradaki yollara. Da bu birazcık şey oluyor ya, insan karmaşasına sebep oluyor bu taraf. Ama okul yollarının hepsi böyle. Ha abi ben buradaki araçlara zaten hız sınırı falan vereceğim. 20 ile mi gidiyorsunuz abicim siz? 140 ile gidebilirsiniz artık. Aynen 140'la gitme özelliğiniz olsun sizin ya. Hak ediyorsunuz bu şehri. Böyle kullanmayı. Artık öğrencileri ezebilirsiniz rahatlıkla. Tebrikler. Ya öğrencinin olmadığı anlarda çaksınlar işte hızı yani. Ha yalnız yürüyüş yoluyla beraber. Pedestin mi? Ney? Bunun önünden mi yürüyorlar? Yanından mı? Ee, yanından. Biraz Birazcık daha şehri... İnsancıl yapmak için bunu yapmam gerekiyor. Bir yere kadar. Çünkü öbür türlü çok sıkıntıya biniyor. Gerçekçilik açısından kötü fakat. Dolayısıyla öbürüne geri dönüyoruz. Belediye ikide bir yolu kırıp döşüyor geri ya. Çok iyi belediye. Uf. 20 fps mükemmel, perfect. Neyse, o zaman biz şuradaki kampüsü tamamladım diye bir video şeyi alınabilir yani. Şu anda bizim öbür tarafta olaylar nasıl? İğrenç tabii ki her zamanki gibi. Niye abicim? Yeterli ham madde yok. Neden acaba? Hiç de huyları değildir yani. Bulunsun orada. Orada zaten iyi kurulmuş ama burası da. Her neyse. Kargo havalimanı kuracağız. Üst üste 2-3 tane kursak yeterli olur bence. Burada kaç tane var? Bu arada 4-5 tane birden hava havaalanı kurduk. İşte bu. Bütün şehrin gelişmesini sağlıyoruz böylelikle. 82 tane park kurarak aynı yere. şimdi buraya uçak falan inme özellikleri varsa tabi ki eğer ha bu da burada zaten çalışmıyor onu da fark ettim büyük ihtimalle bozuk bir workshop bozuk bir workshop olduğu için büyük ihtimalle şey yapmayacağım, çok fazla uğraşmayacağım. Bak arka arkaya 82 tane uçak giriyor buraya. Bunlar normal bu arada, arka arkaya sürekli girip durmaları. Yeterli ham madde yoksa hemen ham madde ekleyebilirim. Buyrunuz. Ham madde power. İşte size ham madde power be. Dur bir dakika Dönüş Aynen. Bu özellik geç çalışmaya başlıyor biraz. Fakat hallolur bir derecede. Yavaş çalışıyor. Bulunduğum bölgedeki şeyleri yavaş yavaş yıkıyor çok göze batırmadan. Güzel. Ve şehir şu an çok güzel, kendini iyi hissediyor. Bakalım şehrimizin eğitim durumuna 3.750 diyor, daha eğitilecek. Şu an lise de yeterli bence. Wow, üniversitemiz yok. Kütüphanesi kullanıcısı da yok. Neyse. Hadi ekleyelim. Uf. Yapmalı mıyım bunu buraya? Alakasız bir yerden bu üniversite normalde. Bu arada bu normalde Talas'ta. Bir dakika. Kopyalayalım biz onu. Ne oldu lan? Gitti ve aynen a blok b blok diye birazcık ayrılmalı bence. Üniversiteler falan da yavaştan eğitiliyor. Ve şu an şehrin bütün eğitim altyapısı buraya kurulu. Gördün mü mis? Of, <gülüyor> buraya bir daha girmeyeceğim ha. FPSim çok düşüyor. Ya hayır, bunların şeye ihtiyacı olmasa... Böyle çöp arabalarına falan ihtiyaçları olmasa... Tamamen yürüyüş yoluna çevireceğim burayı ama olmuyor. Üf. Bütün şehir nasıl kitlenir tek bir eğitim... Altyapıyla. Sanırım bu arada ben burayı gerek bizim şeydeki gerekçelerden dolayı oyun hayatındaki gerekçelerden dolayı büyük ihtimalle değiştireceğim ben buraya haberiniz olsun. Ama ben buraya öncelikle şu tahta yoldan çekip bütün her şeyi bu tarafa bağlayacağım o tarafa nazaran. Ben ne yapacağım? Ben mesela ne yapacağım buraya trafik girişini falan yasaklayacağım tamamen En iyi yaptığım şey Aaaa lan Oo. O çok iyi Çok iyi bu arada sadece çöp kamyonlarına izin verme varsa Seni koyarız. Sağlık şeyleri kalabilir. Seni kapatalım. Bütün her yeri taşıt kısıtlamasını koyalım. Çünkü arabayla falan girilmesini çok fazla isteyen biri değilim. Bu tarafa. Yani bence çıksınlar. Bir daha çok girmesinler. Evet. Buradaki trafik ışığımı da kaldırabiliriz. Sana ben şeyi ayarlarım buradan. Döneceğin yere. Adamı uğraştırıp Durmayın. Şu an oradaki taşıt trafiği yavaştan bitmek üzere. Hatta gördüyseniz şu an şeyler çok iyi. Yaya yayalar için falan burası şu an çok iyi cennet. Shit, sen bir girmeye çalıştın da diyemedi politikalar. Oraya sadece şu an devletle alakalı şeyler girebiliyor. Başka insanlar giremiyor. Ha girse bile oyunun şeyinden dolayı yok oluyor direkt. Oyun şu an aynı anda çoğu şey işleyemediği için arada orada onlar sıkışıp kalabiliyor. Veya girselerdi biz hemen onlara gidiş yolunu gösteririz şöyle. Ben şimdi seni bağlarım oraya. Sen de gidecek olursan gidersin o taraftan. Aynen. İsteyen gidebilir oradan. Uçalabilirler. Çok da güzel oldu şu an. Şehir. Neyse o zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bu arada günde artık tek video gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.